Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin Trabzon haber bütçesine karşınızdayız. Kedenece Ömer arkadaşlar. Halkabeynot.com ana haber bütçesi başlıyor. Yaklaş yaklaşık bir saat boyunca bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız değerli dostlar. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanışacak olursak.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 Ömer Tarıkılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer e, sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak. Bir kolayda izler dostlar. Bir kolay kanalımız Tarık haber ile bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler, Up Canlı yayında yayındayız. Up Canlı yayın kanalımız harika bir haber TVden bizlere ulaşabilirsiniz. Like'a yayında isterseniz dostlar Like kanalımız tarık haber ile ulaşabilirsiniz. Ezdoz Harp Twitch'te yayınlayışı Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla değerli Spor Papa kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Daily Journal sohbet odalarına yönlendirildi. Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz. haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda olacağız değerli izleyenler. Ve şimdiden iyi seyirler. Son dakika haberine göre süre uzatıldı. Eski tip ehliyeti olanlar dikkat değerli izleyenler. Son dakika haberine göre bakanlıktan açıklama geldi. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı. Son dakika haberine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski dip sürücü belgelerinin ehliyetin yani değiştirilme süresi uzatıldı. Haber. Haber. Güncel. Son dakika bakanlıktan açıklama geldi. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı. Son dakika bakanlıktan açıklama geldi. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı. Son dakika haberi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin ehliyet, değiştirilme süresi uzatıldı. Son dakika haberi. Eski tip sürücü belgelerinin ehliyet, değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler. Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı uluslararası aile cüzdanı pasaport sürücü belgesi memur cüzdanı avukat kimlik kartı askeri kimlik kartı basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talet belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak birinci eski ehliyet belgesi 2. sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu 3. bir adet biyometrik fotoğraf gördüğünüz nüfus müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi 5. kan grubunu belirleyen belge ana sayfaya dönmek için tıklayınız son anket yayın haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız izler, dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz AKP'nin karelerine çarpıcı araştırma yapıldı Cumhur İttifakı o yıl diğer rakipsiz son Anket yayınlandı AKP'nin kalelerinde çarpışacak araştırma yapıldı. Cumhur İttifakı o ilde rakipsiz. Seçim heyecanı her geçen gün artıyor. 2023'ün Haziran ayında yapılması beklenen seçimleri kimin kazanacak herkesin merak konusu oldu. Araştırma şirketleri halkın davranışını tutmaya devam ediyor. O AKP'nin AKP kalesi 4 ile yaptığı araştırma ise dikkat çekti. Birdeki sonuçlar ise Cumhur İttifakı'nın orada Rakipsiz olduğunu ortaya koydu. İşte bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunun yanınızı. Haber. Haber. Güncel. Son anket yayınlandı. AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırma. Cumhur İttifakı o ilde rakipsiz. Son anket yayınlandı. AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırma. Cumhur İttifakı o ilde rakipsiz. Seçim heyecanı her geçen gün artıyor. 2023 gün Haziran ayında yapılması beklenen seçimleri kimin kazanacağı herkesin merak konusu. Araştırma şirketleri halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Orjinin AK Parti'nin kalesi 4 ilde yaptığı araştırma ise dikkat çekti. Bir ildeki sonuçlar ise Cumhur İttifakı'nın orada rakipsiz olduğunu ortaya koydu. İşte bu pazar seçim olsa kimi oy verirsiniz sorusunun yanıtı. Haziran 2023 seçimlerine 8 ay kaldı. Türkiye merakla seçimden çıkacak sonucu bekliyor. Anket şirketleri de seçime az bir süre kala çalışmalarını hızlandırarak il il yeni araştırmalarını duyuruyor. Son anket çalışması OHC araştırma şirketinden geldi. 4 ilde araştırma yapan şirket bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunun yanıtını aradı. Söz konusu araştırma Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Yozgat'ta yapıldı. AK Parti'nin kalesi olarak bilinen bu 4 ildeki çarpıcı sonuçlar dikkat çekti. İşte ilgi il partilerin son durumu İki parti arasındaki fark bıçak sırtı. Diğerlerini açık ara geride bıraktılar. iki seçim anketinden çarpıcı ilk Kayseri. Kayseri'de yapılan araştırmada AK Parti yüzde 38,4 ile ilk sırada yer alırken ikinci parti yüzde 19,5 ile iyi parti oldu. Üçüncü sırayı CHP yüzde %15, 15,1 ile alırken Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 12,3 ile dördüncü parti oldu. Malatya. Malatya'da ise zirve yine değişmedi ve AK Parti %42,5 ile en yakın rakibine iki kat fark attı. İkinci sırada %24 ile CDP, üçüncü sırada ise %113 ile İYİ Parti yer aldı. Şanlıurfa. İki parti arasındaki puan farkı Şanlıurfa'da da aynı şekilde devam etti. AK Parti %43,1 ile birinci parti olurken DDP %21,1 ile ikinci parti oldu. Şanlıurfa'da üçüncü sırayı İyi Parti yüzde 8,9 ile alırken CHP yüzde 8,2 ile dördüncü parti oldu. Yozgat. Araştırmanın bir diğer ili olan Yozgatta ise fark diğer ilerden daha fazla. Ak Parti yüzde 41,2 oy alırken ikinci olarak Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16,5 oranında destek gördü. Cumhur İttifakının büyük farklı önde olduğu ilde üçüncü sırayı yüzde 16,1 ile CHP dördüncü sırayı ise yüzde on beş iyi parça aldı ana sayfaya dönmek için tıklayınız bakanlıktan açık ana haber bütemiz devam ediyor yaklaşık e, bir saate kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz okan buruktan sürpriz 11 geldi değerli izleyenler zira türkiye kuvasında nefesler tutuldu eee galatasaray kendi evinde Gmg Kastamonu Sporu ağlayacak değerli izleyenler. Maç e, nef Stadyumunda gerçekleşecek, gerçek, oynanacak maçı Yil Arslan yönetecek maç. Saat 21'de başlayacak değerli izleyenler. Bu maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Maçın kadrosuna bakacak olursak Kalede Okan Koçuk olacak. Patrick Van Andol, Tulu, Dobils, Metris Rose, Emin Bayram, Sergi Oliveira, Milot, Raşia, Yusuf Demir, Berkan Kutlu, Bapamendi Gomis, Halis Seforoviç. Yedeklerde Jankat, Yılmaz, Emre Taşdemir, Metahan Baltacı, Alet e, Turap, Bülbül, Federik, Mite Kerem Kerem oldu. Yunus Akgün, Hamza Akman, Özgür Baran, Ak Aksaka, Barış Arper Yılmaz yedeklerde olacak. Kastamonu Spor'da Kale'de Sefa Mücahit Ç e Çirişoğlu olacak, Ş Şaban Özel, Ramazan Aşık, Kemal Canaydemir, Hakan Olkan, Faruk Öcal, Ayhan Gülbüz, Ömer Faruk Yücel, Amir Emir Arlı, Mustafa Çaylı, Efe Görgülü, gereklerde ise Eray Birçinan, Kadir Kereş, Ermen Bulucu, Berkan Burak Turan, Ramazan Keskin, İsmail Bilgin, Mehmet Bektaş, Yasin Bay e Başaytaş, Kadir Aydın ve Ergin Kereş yer alıyor. Herkes şaşırttı. Akşamdan öğlene kadar yüz, yüz değil bin değil. Tam on bin tane değerli izleyenler. Yüz değil bin değil. Tam on bin tane kasa. Denizden adeta fışkırdığı Palamut avında yüzler gültü. Zonguldaklı balıkçılar eleyle açıklarında on bin kasa Palamut yakaladı. Balıkçılar Palamut'un artık dönüş yolunda olduğunu hatırlatarak 2022-23 sezonuna Palamutçuluk açısından çok iyi başladık. Fakat bunun en bir eksi yönü var. Denizde hamsi, barbon, mezgif kalmadı. Balık ne varsa onu yordet. Finans, finans, ekonomi. Yüz değil, bin değil, tam on bin kasa. Denizden adeti fışkırdı, balamut alında yüzler güldü. Yüz değil, bin değil, tam on bin kasa. Denizden adeti fışkırdı, balamut alında yüzler güldü. Zongundaklı balıkçılar Ereğli açıklarında 10.000 kasa palamut yakaladı. Balıkçılar palamutun artık dönüş yolunda olduğunu hatırlatarak, 2022-2023 sezonuna palamutçuluk açısından çok iyi başladı. Fakat bunun bir eksi yönü var. Denizde hamsi, barbun, mezgit kalmadı. Balık ne varsa onu yiyor dedi. Zongundak'ta denizden adeta balık fışkırdı. Dün akşam saatlerinde limandan denize açılan balıkçı teknesi, Ereğli açıklarında 10.000 kasa palamut yakaladı. Yakalanan 10.000 kasa palamut öğle saatlerinde tekneyle limana getirildi. Denizden palamut fışkırdı. Ağlardan ayıplanan palamutlar kasalarla araçlara yüklenerek mezat usulü satılmaya başlanacak. Pozlu su ürünleri kooperatifi başkanı Ergün Kayhan, 2022-2023 sezonuna palamutçuluk açısından çok iyi başladık. Palamut balığı sıcak suyu seven bir balıktır. Balamut balığı şu anda kefken ve eleyeli arasında dolaşmaktadır. Doğu Karadeniz ve Boğaz kayıpları endüstriyel balıkçılar tarafından bol bol avlanmaktadır. Burada şöyle bir şey var. Deniz suyu sıcaklığı eleyelden zonguldak filios arası 11 derece, eleyeli, kefken arasında 22 derece. Bu balık sıcak suyu seviyor. Balamut balığı artık dönüş balığı. Bunun Boğazlardan çıkması için yol arıyor kendini. Maalesef Sakarya'yı kendini yol sanıyor. Hayvan burada tıkalı kaldı. Aşağı yukarı 110 tane gırgır teknesi ereylik etken arasında bulunmaktadır. Aşağı yukarı zonguldak piyasasında 60-70 TL'ye satılan balık. Çifti 65 Türk Lirası zonguldak halkı bol bol balık yiyecektir. Fakat bunun bir eksi yönü var. Denizde hamsi, barbun, mezgit kalmadı. Balık ne varsa onu yiyor. Göç balığıdır. Türünü tamamladıktan sonra boğazlardan çıkıp gider. Çok mutluyuz. Bunu halkımıza ekonomik yansımasından mutluluk duyuyoruz diye konuştu. En çok aranan haberler. Vız piyasalarında... Ana haber üretimimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarda izler dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Açılışını Erdoğan yapıyordu. Bir anda püskürdü. Protokoldekiler ne uğradığını şaşırdı. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyordu. Bir anda davetlerin üzerine püskürdü. Protokoldekiler ne uğradığını şaşırdı değerli izleyenler. Aralarında İzmir'de bulunduğu 5 ile bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlar evi açılışı ve 100 muhtar hizmet binası temel atma törenini gerçekleştirdi. Ancak İzmir'deki programda yaşanan bir olay, tören de bir anda panik yarattı. Vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasındaki sorun sebebiyle, Protokol ve davetlerin üstüne ıslak harç sıçradı. Alandakilerin kıyafetlerin üzerinde harç kalıntıları kaldı görüntü. Haber. Haber. İlginç haberler. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyordu. Bir anda davetlilerin üzerine püskürdüğü protokoldekiler neye uğradığını şaşırdı. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyordu. <Gülüyor> Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü protokoldekiler neye uğradığını şaşırdı. Aralarında İzmir'in de bulunduğu 5 ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Evi Açılışı ve Güz Muhtar Hizmet Binası Temel Atma törenini Nikel gerçekleştirdi. Ancak İzmir'deki programda yaşanan bir olay, törende bir anda panik yarattı. Vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasındaki sorun sebebiyle protokol ve davetlilerin üstüne ıslak harç sıçradı. Alandakilerin kıyafetlerinin üzerinde harç kalıntıları kaldığı görüldü. İzmir'de gerçekleşen bir tören, yaşanan bir olay sebebiyle bir anda panik anlarına sahne oldu. Törende protokol ve davetlilerin üzerine, vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında yaşanan sorun sonucu, harç sıçradı. İşte yaşanan ilginç anlardan görüntüler ve olayın detayları. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştiriyordu. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlendi. 100 Muhtarlık Hizmet Binası'nın temel atma töreninde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 5 ayrı ile video konferans yöntemiyle bağlanıldı. Programı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülü Aslan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, Güney Mahallesi Muhtarı Akınır, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtar göndermesi. Bana bunu diyenler rezil oldu. Aç tören alanına püskürdü. Konak ilçesinin Güney Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni başlamadan kısa bir süre önce vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında sorun yaşandı. Borudan sıçrayan ıslak harç, sahne ve sandalyelerin bulunduğu alana sıçradı. Harcın tören alanına küskürmesiyle birlikte panik yaşanırken, protokol ve davetlilerin üzerine harç döküldü. Davetlilerin kıyafetlerinin üzerindeki harç kalıntılarını silme çabaları görüntülere yansıdı. İlliyat. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gülpü ya. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değer dostlar yaklaşık e, bir saate kadar bu ekranlardayız. Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım. Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi değerli izleyenler. CHP Erdoğan'ın o sözlerine çok sert tepki geldi. Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım dedi. Şu başka Erdoğan'ın Mehmet Ali Çelebi'nin rozet, rozetini taktıktan sonra kaç çocuk var sorusunu sorması tartışma yarattı. CHP'li Özgür Özel Erdoğan'ın o sözlerine çok sert tepki gösterirken Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım. Bu cümle kabul edilecek bir iş değildir. Ayıptır ifadelerini kullandı. Özel, e, özel sözlerinin devamında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerini düzeltmeye davet etti. Haber. Haber. Güncel. Cidden Erdoğan'ın o sözlerine çok sert tepki Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım. Cidden Erdoğan'ın o sözlerine çok sert tepki Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktıktan sonra kaç çocuk var, sorusunu sorması tartışma yarattı. Cübbi Özgür Özel, Erdoğan'ın o sözlerine çok sert tepki gösterirken Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım. Bu cümle kabul edilebilecek bir iş değildir, ayıptır ifadelerini kullandı. Özel sözlerinin devamında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini düzeltmeye davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün partisine katılan Mehmet Ali Çelebi ve eşi arasında geçen kaç çocuğunuz var, diyaloğuna CHP kanadından çok sert tepki geldi. Erdoğan'ın söylediği sözler hakkında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel sen kime diyorsun 5-10 tane çocuğu var diye. Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım. Bu cümle kabul edilebilecek bir iş değildir, ayıttır. Mehmet Ali Çelebi, bütün yaz tweet sildi ifadelerini kullandı. Son dakika. Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Erdoğan'ın kaç çocuk var, sorusu dikkat çekti. Sen burada başka bir şey ima ediyor olmayasın. Ciddi Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri hakkında şu ifadeleri kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, bir milletvekiline, siyasi tarihin en büyük ve en utanılacak dönüşünü yapan birine rozet taktı bugün. Bütün yaz tweet sildi o isim, bütün yaz. AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren terklerini temizledi. Konuşurken ona da o yakışır. Çocuk sayısı soruyor. Eşim kariyer yapıyor deyince eşinin kariyeri çocuk yapmak olsun diyor. Bu gerçekten de çok üzücü. Çok üzüldüm bu konuşmaya tanık olduğumuza. Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır da Türkiye'ye yakışmaz. Bunları eşinin yanında konuşmak kimseye yakışmaz. Ve devam ediyor. Çok çocuk yapın diyor. Bakın kıpkıda erar çocuk var diyor. Sayın Erdoğan, Süleyman Soylu diyor ki Türkiye'de kıtlık kalmadı. Burunlarını bile çıkaramıyorlar. Süleyman Soylu 5 çocuklu 10 çocuklu PKK'lılar neredeymiş söylesin de sen burada başka bir şey ima ediyor olmayasın. Bu cümleler derhal düzeltilmeye murtaç. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan yüreğin varsa diyerek meydan okumuştu. Kılıçdaroğlundan yanıt geldi. Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım. Ayıp verici, utanç verici bir iştir. Bunu sadece ajansın dökümünden çıkararak o teyh kayıtlarını sildirerek kurtaramazsın. Sen kime diyorsun 5-10 çocuğu var kıtaların diye. Siz de yapın PKK ile mücadele yöntemi olarak. Herkes anladı. Ben söylemeye utanıyorum. Olmaz, olmaz. Kariyer yapan bir akademisyene senin kariyerin çocuk yapmak olsun diye bir cumhurbaşkanı diyemez. Sonra da dönüp bu cümleyi de kuramaz. Kabul edilebilecek bir iş değildir. Ayıp verici, utanç verici bir iştir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakanlıktan açıklama geldi. Evliyet yenileme süresi uzatıldı. Gündem olacak hareket. Kılıçlar olduk. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat kadar bu ekranlarda izleriz yarınlar. Efsane sunucuya ve daha çok sayıda ünlü isim katıldı değerli izleyenler. Eurovision şarkı yarışmasıyla hafızalar kazanan ünlü sonucu Bülent Özveren son yolculuğuna uğurlandı. TRT'nin Efsane isimlerinden olan ve uzun yıllar Eurovision şarkı yarışmasındaki sunumlarıyla hafızalar kazanan Bülent Özveren böbrek yetmezleriyle hayatını kaybetti Özveren düzenlenen tören, törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene kat Terörüne televizyon dünyasına çok sayıda isim katıldınız. Magazin. Magazin. Güncel. Eurovision şarkı yarışmasıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Gülen Özveren son yolculuğuna uğurlandı. Eurovision şarkı ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Gülen Özveren son yolculuğuna uğurlandı. En isimlerinden olan ve uzun yıllar Eurovision şarkı yarışmasındaki sunumlarıyla hafızlara... Bülent Özveren, böbrek etmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Özveren düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene televizyon dünyasından çok sayıda isim katıldı. 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision şarkı yarışmasının Türkçe sunuculuğunu yapan, Eurovision şarkı yarışmasını Türkiye'ye getiren kişi olarak tanınan Bülent Özveren, böbrek etmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 12 Eylül'de yoğun bakıma alınmıştı. 79 yaşındaki sunucu ve spiker Bülent Özveren, 35 günlük tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti. Özveren için Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Bülent Özveren'in eşi Sebla Özveren, oğlu Kunt Özveren kabul etti. İkindi namazı sonrası kılan cenaze namazının ardından Bülent Özveren'in naaşı defnedilmek üzere Hoşdere mezarlığına götürüldü. Türkçeyi en iyi konuşan çok önemli bir isimdi. Şarkı yazarı, spor spikeri Ali Kocatepe, büyük bir kayın. Benim 50 yıldan fazladır tanıdığım arkadaşım dostumdu. Türkçeyi en iyi konuşan, sunucu olarak örnek programlar ortaya koyan ve de Euroviyon anılan çok önemli bir kişiydi. Gülent diye yazılıyor her yerde fakat bana ismimin son harfi T değil de derdi. Maç spikeri olmak için sınava girmişti, sınavı kazandı ama hiç hayatında maç anlatmadı. Eşi Sebla ile de ben tanıştırmıştım dedi. Türk televizyonculuğunda çığ açmış bir ağabeyimizdi. Haber spikeri Orhan Ertan Han, benim meslek büyündü ve Türkiye'de televizyonculuğun duayeni diyebileceğimiz, kalan nadir birkaç kişiden bir tanesiydi. Hem meslekte hem özel yaşantısında örnek bir insandı, hepimizde emeği olmuştur. Ekrandaki sunum becerileriyle, canlı dinamik Türkçesiyle Türk televizyonculuğunda çığ açmış bir ağabeyimizdi. Maalesef birer birer azalıyoruz. Umuyorum ışıklar içinde uyur ve mirasını genç kuşaklardan devam ettirenler çıkardı diye konuştu. Bana sıkıntısını anlattı takma kafaya dedim. Yapımcı ve yönetmen Bülent Osman, kardeşim gibiydi, aşağı yukarı 35 sene birlikte çalıştı. Ne o bensiz program yaptı, hemen hemen ne de ben onsuz program yaptım o kadar iç içeydik. Emekli olduk yine birlikte devam ettik. Bundan sonra ne söyleyebilirim? Hastaneye yatmasından bir süre önce konuştuk şu şu sıkıntılarım var dedi. Ben de ona takma kafaya dedim ama o boşmuş durumun hoş değil dememişti şeklinde konuştu. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gülşen'den mahkeme öncesi video talebi. O da çağrılsın. Dekol elbisesini yukarı kaldırıp dans etti. Hiç olmamış. Fotoğraftaki küçük kız bakın kim çıktı. Duyanlar inanamadı. En çok aranan haberler.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 Hakem'in açıklandı ortalık karıştı değerli izleyenler, son dakikaya bir eski hakem Fırat Aydınus'un hakem hataları sonrası paylaşma olayı oldu. Son dakika haberi özverdi ki 11. haftası birbirinden maçlar sahne olacak. 11. hafta karşılaşmaların oynanmasına kısa bir süre kadar Türkiye Futbol federasyonu taftanın hakemlerini açıkladı. Yapılan açıklamaların adına eski hakem Fırat Aydınus'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. işe detaylar. Son dakika haberleri. Canlı borsa. Finansal veriler ForexH tarafından sağlanmaktadır. Teste göre önceki hayatında hangi mesleği yaptığını söylüyoruz. Sonraki. Önceki. Finansal veriler ForexH tarafından sağlanmaktadır. Bizi takip edin. LISK 100. xu 3880,34 101 Günlük değişim. Veriler 15 dakika gecikmelidir. Magazin. Sonraki. Önceki. Günün sözü. Önce isimleri, sonra yüzleri, daha sonra pantolonunun fermuarını çekmeyi, en sonunda da fermuarı indirmeyi unutursun. Lioro bunu Günün sözünü arkadaşlarınla paylaş. TV rehberi. Markette hırsız mı? Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık e, e, bir saate kadar bu ekranlardayız bu ve diğer haberimize geçiyoruz bu asgari ücrette son tatmin geldi canlı yayında açıklandı değerli izleyenler son dakika beni asgar ücretler bunu merak ediyoruz son tahmin geldi ne olabilir dedi ve rakam verdi son dakika bana göre asgari ücret 2023 ile ilgili diyelim tahminler gelmeye devam ediyor milyonlarca çalışan enflasyonla birlikte yapılacak düzenlemeyi bekliyor asgari ücret ne kadar olacak bazıları 2500 TL bazıları ise 9000 TL rakamını aktarırken Kulunun uzmanlarından Faruk ben önemli bir tahmin geldi işte son dakika haberini detayları. Finans Finans Ekonomik Son dakika asgari ücretliler bunu merak ediyor Son tahmin geldiğinde olabilir dedi ve rakam verdi Son dakika asgari ücretliler bunu merak ediyor Son tahmin geldiğinde olabilir dedi ve rakam verdi Son dakika haberi asgari ücret 2023 zammıyla ilgili yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan, enflasyonla birlikte yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Bazıları 7500 lirası, bazıları ise 9000 TL rakamını aktarırken konunun uzmanlarından Faruk Erdem'den önemli bir tahmin geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika... Asgari ücret 2023 zamlı için milyonlarca kişi meraklı bekleyişini sürdürüyor. Aralık ayının son günlerinde açıklanması beklenen oran vatandaşların gündeminden düşmüyor. Ocak'ta asgari ücrete rekor oranda zam yapılmış, milyonlarca çalışanın maaşı %52 artmıştı. Ancak enflasyon oranlarının yıl ortasında rekor seviyelere yükselmesiyle alım gücü düşünce ikinci bir zam ihtiyacı doğmuş ve de 4253 lira olan asgari ücrete Haziran ayında bir zam daha yapılmıştı. Asgari ücretli temmuz maaşını 5.500 lira olarak almaya başladı. Asgari ücretle ilgili tahminler peş peşe gelirken, uzman isim asgari ücrete zamla ilgili canlı yayında rakam verdi. İşte asgari ücretle ilgili tüm detaylar. Son dakika, milyonları heyecanlandıran asgari ücret sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu, sözümüzü yerine getireceğiz. Asgari ücret nasıl belirleniyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Erdem, asgari ücret için tahmini rakam verdi. İşte o açıklamalardan satır başları. Asgari ücret nasıl belirleniyor biraz ona bakarsak aslında bu bize fikir veriyor. Her yıl Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. Bu komisyonda beş tane işçi temsilcisi, 5 tane işveren temsilcisi ve 5 tane de hakem olarak hükümet temsilcisi yer alıyor. Bu 15 kişi aslında gelen verileri değerlendirerek bir asgari ücret belirliyor. Önceki yıllara bir baktığımız zaman asgari ücreti belirleyen en önemli parametre enflasyon olmuş. Enflasyonun 3 puan, 5 puan, 7 puan, 10 puan üzerinde asgari ücret belirlenmiş. Sadece geçtiğimiz yıl özel bir yılda geçtiğimiz yıl %50'nin üzerinde bir artış oldu. Aralık ayında asgari ücrette ikincisi ki devrim niteliğinde bir karardı asgari ücretin üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırıldı dolayısıyla yüksek bir artış yapıldı. İkincisi yıl ortasında 2016'dan bu yana ilk kez bir ikinci ara zam oldu asgari ücrete. Böylece asgari ücrete yıl boyunca baktığınız zaman %90'ın üzerinde bir artış oldu kümülatif. Bu ölçülere göre ne olabilir? Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6471 Türk Lirası olarak uygulanıyor. Net asgari ücret ise 5500 Türk Lirası. Bunun iki tarafı var. Bir alan tarafı var, bir de veren tarafı yani işveren tarafı var. Dolayısıyla istihdamın korunması, iş yerlerinin korunması anlamında asgari ücrette bir denge de gerekiyor. İşverenin maliyeti 7603 Türk Lirası şu anda. 3 aylık enflasyon belli oldu 7.05 çıktı. Daha 3 aylık veri daha var. 6 aylık enflasyon tahminleri de aşağı yukarı %20-30 çıkıyor. Ama bu sene yine enflasyonun üzerinde bir refah payı da verileceği konuşuluyor. Güçlü bir asgari ücret artışı. Zaten hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hem de Sayın Çalışma Bakanı'nın açıklamaları güçlü bir asgari ücret artışı olacağı yönünde. Yıl sonu enflasyon tahminlerine de baktığımız zaman orta vadeli programda %65, yapılan anketlerde de %70-75 civarında bir yıl sonu enflasyon beklentisi var. Şimdi biz hiç refah payı verilmeden bunlara göre hesap yaptık diyelim. 6 aylığa göre tahmini ücret 6.607.150 TL arasında olur. Yıllığa göre tahmini ücret yaptığımız zaman ise 9.075 TL ile 9.350 TL arasında olur yani 65 70 artırdık. Bir refah payı verilirse yani enflasyonun üzerindeki geçtiğimiz 15 yıla baktığımız zaman hep böyle olmuş üzerinde bir artış söz konusu olursa da bu rakamların artması söz konusu. Şimdi biz hiç refah payı verilmeden bunlara göre hesap yaptık diyelim. Altı aylığa göre tahmini ücret 6.600-7.150 Türk Lirası arasında olur. İşte asgari ücret tahmini. Faruk Erdem Şahsi fikrimi sorarsanız ben 8500 TL civarında en az bir asgari ücret bekliyorum ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anlaşma Ana Anla haber devam ediyor yaklaşık e, değerli izleyenler. Bir, bir saate kadar sizlerleyiz ve diğer haberimize geçiyoruz. Bugün videosunda bugün Lüpegönüz yaptığı ee, şey hayreti düşürdü. Ambian böyle görüntülen değerli izleyenler. Marketin önünde bir kasa ekmeğinin çalındığı anlar güvenlik kamerasına ambian yansıdı. Elazığ'da bir şahıs marketin önünde duran ekmek dolu kasayı çıkarak çı çı çı kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına ambiyan yansıdı. Haber. Haber. İlginç haberler. Marketin önünden bir kasa ekmeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Marketin önünden bir kasa ekmeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. En azı da bir şahıs, marketin önünde duran ekmek dolu kasayı çalarak kayıplara karıştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Merkez Mustafa Paşa Mahallesi Ali Rıza Septiolu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırından gelen ekmek dolu kasa marketine bırakıldı. Ekmekleri gözüne kestiren ismi öğrenilemeyen bir şüpheli bir süre marketin önünde bekledi. Uygun zamanı yakalayan çalış, ekmek dolu kasayı alarak hiçbir şey olmamış gibi bölgeden yaklaştı. O anlar yan taraftaki başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dışarı çıktığında ekmek kasasının olmadığını fark eden market çalışanı, güvenlik kameralarını izledi. Kasanın çalındığı gören çalışan, Durumu polise bildirdi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı bildirildi. İlde A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Açılışını Erdoğan yapıyordu. Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü. AK Parti'den tütün teklifi. Hapis cezası geliyor. Türkiye'den çok kritik bir hamle daha. En çok aranan haberler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 Jobbülük telif hakkı simgesi mayenet aş, telif hakları mayenet aşıya aittir. haberimiz devam ediyor yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler büyük şok yaşandı bir bir kayb kaybediyor sebebi çok şaşırttı değerli izleyenler son dakika haberi Tursa büyük şok yaşandı İngiltere'de bir kriz daha çıktı ülkenin İçişleri Bakanı Süleyla Brown istifa etti. sebebi çok şaşırttı son dakika haberi İngiltere'de Hükümet krizi artarak devam ediyor. Son olarak İngiltere Şiir Bakanı Suella, Bayraman'ı istifa etti. Geçtiğimiz günlerde ülkenin Maria Bakanı de görevden alınmıştı. Burby'nin istifasının de belli oldu. İşte son dakika haberin detayları. Haber. Haber. Dünya. Son dakika. Rus'a büyük şok. İngiltere'de bir kriz daha. Ülkenin İçişleri Bakanı Suella Bıral-Verman istifa etti. Sebebi çok şaşırttı. Son dakika, Rus'a büyük şok. İngiltere'de bir kriz daha, ülkenin İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti. Sebebi çok şaşırttı. Son dakika haberi, İngiltere'de hükümet krizi artarak devam ediyor. Son olarak İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti. Geçtiğimiz günlerde ülkenin Maliye Bakanı Kasik Artenk'ta görevden alınmıştı. Braverman'ın istifasının sebebi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, İngiltere'deki hükümet krizinin yankıları sürerken çok konuşulacak bir istifa haberi geldi. Buna göre İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti. Geçtiğimiz günlerde de İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kasi Kartengin görevinden alındığı bildirilmişti. İşte İngiltere'de çok konuşulacak gelişmenin detayları. İngiltere'de yeni kriz, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini yarıda kesip geldi. Kenara çekil yanıtını aldı. Sterlin de sert düşüş. Rus 43 gün önce atamıştı. İngiltere Başbakanı Histrus'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Gravelman görevini bıraktığını duyurdu. Gravelman, Twitter'dan paylaştığı istifa mektubunda, kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihbal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. İşte istifa sebebi. Gravelman, şu ifadeleri kullandı. Bugün erken saatlerde, politika katılımın bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan parlamentodaki güvenilir bir meslek taşıma resmi bir belge gönderdi. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir bakanlar kurumu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmıyla ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur. Hatasını fark eder etmez bunu hızla resmi kanallara bildirdiğini belirten Braverman, İçişleri Bakanı olarak konumu itibarıyla yapılacak en doğru şeyin istifa etmesi olduğunu kaydetti. Suelva Verman, hata yapmamış gibi davranmak, yaptığımızı herkes göremiyormuş gibi devam etmek ve her şeyin sihirli şekilde düzeleceğini ummak ciddi bir siyaset değildir. Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum ifadesi yer verdi. Mektubunda, ayrıca... Rus hükümetinin gidişatı hakkında endişeleri olduğunu vurgulayan Braverman, hükümetin seçmenlere vaatlerini yerine getirmediği değerlendirmesinde bulundu. Yerine gelecek isim. İstifa eden Verma'nın İçişleri Bakanlığı görevini Grant hakkın alacağı öne sürüldü. Braverman, 13 Şubat 2020'den İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı. Başbakan Rus'ın, 14 Ekim'de görevden aldığı Maliye Bakanı Kasik de 38 gün bu görevde kalmıştı. İDA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama bu devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul'un göbeğinde iş ilanına yazanını görenlere dönüp bir daha baktı değerli izleyenler. Görenlerin ağzı açık kaldı. İstanbul'un göbeğinde Türkçe bilen eleman aranıyor ilanı geldi. Vay başıma gelen değerli izleyenler. İstanbul'un şantajında mağazaları gezen vatandaşlar karşılaştığı bir eleman ilanına büyük şok yaşadı. Mağazanın vitrininde yer alan Türkçe bilen eleman aranıyor ilanı görenlere hayrete düşürdü. İran'la karşılaşan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken şaşırdım yani Türkçe vay başıma gelen şeklinde yorumlar yaptı. Mağaza orta, e, ortaklarının İranlı ve Arap çalışanların Suriyeli olduğu ve müşterilerin %80'ini de yabancıların oluşturduğu öğrenildi. İşte ağzını açık bırakan o İran. Haber. Haber. Güncel. Görenlerin ağzı açık kaldı. İstanbul'un göbeğinde Türkçe bilen eleman aranıyor ilanı, vay başıma gelen. Görenlerin ağzı açık kaldı. İstanbul'un göbeğinde Türkçe bilen eleman aranıyor ilanı, vay başıma gelen. İstanbul Nişantaşı'nda mağazaları gezen vatandaşlar karşılaştıkları bir eleman ilanı ile büyük şok yaşadı. Mağazanın vitrininde yer alan Türkçe bilen eleman aranıyor ilanı görenleri hayrete düşürdü. İlanla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken şaşırdım yani Türkçe. Vay başıma gelen şeklinde yorumlar yaptı. Mağaza ortaklarının İranlı ve Arap, çalışanların Suriyeli olduğu ve müşterilerinin %80'ini de yabancıların oluşturduğu öğrenildi. İşte ağızları açık bırakan o ilan. İstanbul'da bir mağazanın vitrininde yer alan eleman aranıyor ilanı görenleri hayretler içerisinde bıraktı. İlanın bu kadar büyük bir şaşkınlık yaratmasının sebebi ise Türkiye'de Türkçe bilen eleman aranıyor olması. İlanı gören vatandaşlar ve çevre esnafı şaşkınlığını gizleyemezken bazı vatandaşlar vay başıma gelen yorumlarını yaptı. İşte çok konuşulan o ilanla ilgili tüm detaylar. Türkçe bilen eleman aranıyor. İstanbul'daki tekstilin kalbi olarak nitelendirilen nişantaşı, Osman Bey'deki bir mağazanın vitrininde bulunan Türkçe bilen eleman aranıyor ilanı gündem oldu. Çevredeki çoğu tekstil mağazasının operatör, Dikişçi ya da manken aradığı ilanların arasında Türkiye'de Türkçe bilen eleman aranıyor olması adeta herkesin ağzını açık bıraktı. Sosyal medyayı şaşırtan ilan, gözü kara, kavga edecek, sabıkalı eleman aranıyor. Kanal D'de yer alan habere göre, mağazadaki ürünlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Ancak firma ortaklarının İranlı ve Arap, çalışanların ise Suriyeli olduğu belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre müşterilerinin %80'i yabancı olan mağaza, %20'lik Türk müşterileri için Türkiye'de Türkçe bilen satış elemanı arıyor. Vay başıma gelen. İlanı gören vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığı farklı dikkat çeken cümlelerle ifade etti. İlanla karşılaşan bir kişi şaşırdım yani, Türkçe. Vay başıma gelen yorumları yaptı. Bir vatandaş ise ilanla ilgili gören herkes şaşırıyor, bizler de çok şaşırdık dedik. İstanbul'un göreyi bir resim. Türkiye'de yabancı gibi hissediyorum kendimi şu anda ifadeleri de kullanıldı. Eskiden Arapça bilen personel aranıyor diye ilan görüyordu. İlana farklı tepkiler gelirken bir kişi eskiden Arapça bilen personel aranıyor diye görüyordu. Şu an tamamen Türkçe bilen eleman aranıyor. Şaşkınız açıkçası. Yakında Türkçe tabelada kalmayacak gibime geliyor değerlendirmesinde bulundu. Mikrofon uzatılan bir başka kişi ise bu ilanı ilk gördüğümde ben de çok şaşırdım. İnsanın garibine gidiyor, kendi ülkesinde böyle bir ilanla karşılaşmak şeklinde konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakanlıktan açıklama geldi. Evliyet yenileme süresi uzatıldı. 59 ilde de fetö operasyonu. Finans kaynaklarının deşifre edilmesi. Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı. En çok aranan haberler.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 Codilik terik haklı simgesi mayenet h terik hakları mayenet h'ye aittir. Bu zaman haber ver, ben de bulursam takarım. Haber bölgelerimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız. Ve efendim diğer haberimize geçiyoruz. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Ve maçta ilk düdük çaldı değerli izleyenler. Galatasaray Kastamonu sporu ağırlıyor. Zira Türkiye Kupası'nda grup maçlarında heyecan durukta. Ve şu an maç 6. dakika oynanıyor. Maçı dediğimiz gibi sosyal medya hesaplarımızdan özellikle dikeden takip edebilirsiniz. Heyecan bitmeyi anlaşma sağlandı, 15.000 e, değerli izleyenler promosyon geliyor. Promosyonda perde kapanmadı. 489 personelik 15.500 TL'lik promosyon geliyor. Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı maaş promosyon miktarlarını araştırıyor. de 10 memurada 41.500 lirayı bulan maaş promosyonları sonrasında promosyon haberleri gelmeye devam ediyor. Yaluva'da beliriyeli çalışan 489 personele 15.500 TL'lik promosyon haberi geldi. Finans, finans, ekonomi. Promosyonda perde kapanmadı. 489 personele 15.500 TL'lik promosyon. Promosyonda perde kapanmadı. 489 personele 15.500 TL'lik promosyon. Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı maaş promosyon miktarlarını araştırıyor. Emeklilerde 10, memurlarda 41.500 lirayı bulan maaş promosyonları sonrasında promosyon haberleri gelemeye devam ediyor. Yalova'da belediyede çalışan 489 personele 15.500 TL'lik promosyon haberi geldi. Vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemelerinde heyecan devam ediyor. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında da promosyonla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yalova Çiftlik Belediye Başkanlığı ile İş Bankası arasında imzalanan sözleşmeye göre, belediye ve iştirak Zirve Kent Aşte çalışan 489 personelin maaş promosyon tutarı 15.500 Türk lirası oldu. Emekli promosyonunda sözleşme detayı, bunu yapmazsanız para iadesi istenebilir. Promosyon sözleşmesine belediye başkanı Ali Murat Silpagar ve İş Bankası Çiftlik Köyü şube müdürü Göksel Akbulut imza attı. Geçtiğimiz günlerde yapılan maaş promosyon ihalesinde rakamı yeterli bulmayan Silpagar, ihaleyi iptal etmişti. Yenilenen ihale sonrasında İş Bankası Çiftlikköy Şubesi 15.500 lirası ile en yüksek teklifi sağlayan banka oldu. Son dakika, sadece emekli ve memur değil tüm çalışanlar alabilir. Promosyon ödemelerine dikkat. Çiftlikköy Belediyesi'nde gerçekleşen imza töreni sonrası, Promosyon anlaşmasının hayırlı olması temennilerini dile getiren Silpagar, bizler için, çalışanlarımız adına güzel bir şekilde promosyon ihalemizi sonuçlandırdık. Belediyemiz ve zirvekent iştirakimizde çalışan 489 personelimiz için 3 yıllığına 15.500 tüden anlaşma sağladık. Banka Müdürümüz Göksel Akbulut Beyefendi'ye teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum diye konuştuk. İlha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Asgari ücreti son. Değerli izleyenler sana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat dedik ve bir saatte doldu değerli izleyenler. Ve bu demek oluyor ki tarikhaber.com'an haber bilgilerinin sonuna geldik. Daha fazla haber takip etmek istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemizde yer alan reklamlara...